Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 1-7 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili ikizler tutulma haftasındayız ay ışığını hafta genelinde büyütecek 5 Mayıs'ta Akrep burcunda güçlü bir ay tutulması var bu tutulmanın enerjilerini duygusal ve bedensel hafta boyunca hissedebiliriz Merkür yönetici gezegeniniz Boğa burcunda gerilemesini sürdürüyor. Bu sizi zaman zaman biraz enerji anlamında yavaşlatabilir. Geçmişi daha fazla sorgulayabilirsiniz. Hafta başından itibaren Güneş Merkür'le kavuşacağı için zihinsel aktiviteler ve düşünceleriniz çok daha önemli olacak. İşaretleri takip edin. Sezgileriniz yükseliyor. Rüyalarınızdan bile önemli mesajlar, rehberlikler alabilirsiniz bu hafta itibariyle. Pazartesi günü Ay gün boyu Başak burcunda olacak. Evinizde, yuvanızda olup bitenler Evdeki işler, ailevi konular öncelikli hale gelebilir. Salı gününden itibaren ay terazi burcunda perşembe akşamına kadar sosyal etkinliklere, çocuklarla ilgili faaliyetlere, size keyif veren uğraşlara, romantizme, belki hobilerinize daha çok odaklanabilirsiniz. Güzel fırsatlar, kendinizi ifade edebileceğiniz olanaklar çıkabilir hem iş hayatınızda hem sosyal hayatınızda Perşembe akşamı itibariyle ay akrep burcuna geçecek artık tutulma enerjilerini iyice hissediyoruz 5 Mayıs akşam saatlerinde 14 derece akrep burcunda ay tutulması yaşayacağız bu tutulmayla ilgili detaylı bir video hazırladım Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz sağlık konularınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor tutulma Çünkü bizi ruhsal bedensel zihinsel etkileyebilir var olan bir sağlık sorunumuz varsa onunla daha fazla ilgilenmemiz gerekebilir bilmediğimiz bir şeyler de ortaya çıkabilir Tabii ki arınmak tedaviler işte detoks yapmak için iyi bir dönem yani diyete başlayabilirsiniz beslenme programınızı değiştirebilirsiniz bazı olumsuz alışkanlıklarınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz bu tutulmanın etkisiyle beraber iş meslek ve günlük yaşamınıza da ilgili önemli dönüşümler olabilir evcil hayvanlarınız, yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler tüm bunlarda bu tutulmadan önemli etkiler alabilir. 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece aynı zamanda Hıdrellez. Mayıs mayıs ayındayız, baharı karşılıyoruz. Dileklerimiz var, umutlarımız var. Bu nedenle tutulma bizi biraz zorlasa da yine de mümkün olduğu kadar olumlu beklentiler, pozitif düşünceler içerisinde olmakta fayda var sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.